Bugün 28 Mart 2022 Pazartesi Ay günündeyiz. Kova burcundaki Ay güne özgür ve idealist enerjiler veriyor. Kişisel hedeflerimiz, gelecek projelerimize odaklanabiliriz. Ekip çalışmaları ve grup faaliyetleri için de oldukça uygun bir gündeyiz. Sabah saatlerinde Ay, Kova burcundaki Mars'a kavuşacak. Enerji ve motivasyonumuz oldukça yükselebilir. Arzularımızı rahatlıkla eyleme dönüştürebiliriz. Entelektüel kavramlar, sosyal ilişkiler, eğitim, seyahat gibi konularda hareketli saatler yaşayabiliriz. Sabırsız ve dürtüsel eylemler kaza ve sakarlıkları yol açabilir. Daha sakin ve temkinli olmakta fayda var. Bugün Venüs ve Satürn Kova burcunda birleşecek. Öğleden sonraki saatlerde Ay da bu kavuşuma dahil olacak daha ciddi ve kararlı olabileceğimiz gibi karamsar ve melankolik de hissedebiliriz özel ve sosyal ilişkilerde sorumluluklar öne çıkarken bazı kısıtlamalar ve engeller de söz konusu olabilir uzun vadeli çalışmalar bilim teknoloji ve evrensel alanlarda düzen ve yapılandırmalar gündeme gelebilir arkadaşlıklar toplumsal çalışmalar organizasyonlar ekip faaliyetlerinde sorumluluklar ön plana çıkabilir Ay akşam 17-11'den itibaren boşluğa girecek ve günün geri kalanında önemli bir açı yapmadan boşlukta ilerleyecek. Siz de şimdi kanalımıza abone olun, yorumlar bölümüne sorularınızı yazın, sürprizlerimizden haberdar olun.